Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyatlı ve şokta satılacak aynı zamanda A101'de de bulabileceğiniz ilginç bir kumanda, Smart Air Mouse olarak geçen bir kumandadan bahsetmek istiyorum. Şimdi Everest markasının bir ürünü bu ve aslında şöyle Beraberinde bir tane Dangle dediğimiz USB bağlantısı Bir de şöyle bir kumanda çıkan Ürün. Şimdi bu ürün hemen arkasına Bir bakalım. İki tane kalem pille Çalışıyor. Bu arada piller kutudan çıkmıyor Ben pillerim kendim Bulup kendim taktım. İnce AAA Dediğimiz kalem pillerden takmanız gerekiyor Şimdi bu ürün ne işe yarıyor? Bunu belki Merak ediyorsunuz. Şu işe yarıyor arkadaşlar Akıllı televizyonunuz var ya da Android Box'ınız var ya da projeksiyon cihazınız var. Şu dangalı USB girişi olduğunu varsayarak söylüyorum. O cihaza takıyorsunuz ve el hareketleriyle artık e, ekranlı bir fare imleci belirliyor ve el hareketleriyle bu cihazı kullanır hale geliyorsunuz. Özellikle akıllı televizyonlar için çok işe yarayacak bir özellik bu. Aynı zamanda bu Android TV Box dediğimiz işte mi Box var, farklı markalarım var, bir sürü piyasada bulabileceğiniz ürünler var ama en popüleri ve en bilineni Xiaomi'nin Mi Box'ı olduğu için onu söylüyorum. Onun üzerinde de bu kumandayı kullanabiliyorsunuz. Belki hatırlayanlar vardır. Bir dönem LG'nin televizyonlarında Smart Remote isimli böyle bir kumanda vardı. Bazı üst düzey modellerde kutudan çıkıyordu, bazılarında ise sonradan satın alıyordunuz. Bu ona çok benziyor. Tasarım olarak da biraz benziyor. O biraz daha tombul bir şeydi. Ama bu da özellik olarak da ona çok benziyor. onda da da böyle el hareketiniz yani kumanda elinizdeyken şöyle yapınca Fare imleci böyle ekranda sağdan sola doğru gidiyordu. Aynı şekilde bu üründe de o şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi kumandanın üzerinde farklı farklı tuşlar var. Bir açma kapama tuşu var ve o tuşun hemen yanında bir tane de LED lamba var. O tuşa herhangi bir tuşa bastığınız andan itibaren o ışık yanmaya başlıyor. Siz de en azından e, cihazın çalışır halde olduğunu görmüş oluyorsunuz. Orta tarafta böyle dairesel bir tuş var o tuşun. Ee, yukarı, aşağı, sağ ve sola ok tuşlarıyla konumlandığımız ortasında da hani basmaya yarayacak ve bastığınız zaman da işte o hareketi yaptığınız yani seçmeyi aktif hale getiren tuşumuz bulunuyor. Onun hemen üst tarafında play Pause tuşu var onun hemen yanında da bir tane fare simgesini gösteren bir tuşumuz var sol tarafta home tuşu sağ tarafta da fonksiyon tuşumuz var bu arada aşağı doğru indiğimizde bir tane mikrofon tuşu görüyoruz bu mikrofon tuşu da eğer destekliyorsa cihazınız mesela Android TV Box'larda bu özellik var sesli arama yapabiliyorsunuz yani bu düğmeye basıp basılı tuttuğunuz zaman sesli arama yapabiliyorsunuz televizyonunuzda Android TV Box'ınızda veya destekleyen herhangi bir cihaz üzerinde bu da güzel bir özellik yani Böyle bir ürüne bence böyle bir özelliğin konulması çok güzel olmuş. Çünkü biliyorsunuz bu tarz Android TV Box'ın bir kısmında böyle özellikler bulunmayabiliyor. Ya da e, kumanda da olmayabilir, Eski bir ürün olabilir. O yüzden bunun buraya konulmuş olması güzel. E, Volüm arttırma ve pause tuşlarımız var. Hemen o mikrofon tuşunun yanında. En altta da del tuşu var ve sesi kısma tuşumuz olduğunu söyleyelim. Bu kumanda aynı zamanda ayar özelliği var. Yani e, kızı ötesi, dalgalar yardımıyla önceki kumandanızdaki özellikleri kopyalayıp da kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de var ve fiyatı çok sıkılın 59.9 TL yani 60 TL diyebiliriz. Böyle bir fiyattan satışa sunuluyor. Gerçekten de özellikle akıllı TV kullananlar ve böyle bir fonksiyonu olmayanlar için çok işe yarayan bir özellik. Çok da güzel kullanışlı olacağını düşünüyorum. Yani akıllı TV'niz var ama kumandasını işte elinizle böyle tık tık tık yazmak yerine şöyle şöyle hareketlerle tıklayarak dokunmanız çok da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Büyük de bir para değil. Biliyorsunuz son günlerde her şeyin fiyatı çok arttı. Dün aldığımız bir şey bugün daha pahalı alır hale geldik. Ama böyle bir ürünü alarak en azından televizyonunuzu biraz daha akıllı hale zaten akıllıdır ama biraz daha akıllı biraz daha kolay kullanılır hale getirebiliyorsunuz. Ben öneriyorum hani Yakınızda a bir şok falan varsa gidin bir bakın ve oradan da hani en azından akıllı televizyonumuz da varsa biraz daha akıllı hale getireyim biraz daha böyle şekil yapayım falan diyorsanız kesinlikle almanızı önereceğim ve kullanışlı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda sizlere Everest'in akıllı kumandasını, smart kumandasını anlatmaya çalıştım. Ee, uygun fiyatlı bir ürün, akıllı televizyonunuzu biraz daha akıllı hale getirelim, TV Box'ınızı biraz daha fonksiyonel hale getirelim istiyorsanız kesinlikle önereceğim bir cihaz olmuş. Fiyatı da uygun, Yani 60 lira ya. artık hani böyle epey komik bir rakam haline geldi ne yazık ki. Ee, belki gülerek söylüyoruz ama her şeyin fiyatı arttığı bu günlerde bu tarz böyle uygun fiyatlı ürünlerde özellikle bizim gibi teknoloji tutkunları için çok işe yarıyor. Olur ya bizim anlatmayı unuttuğumuz sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlar kısmında bize sormaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojilokun.com adresine de bekliyorum. Orada da çok güzel haberlerimiz var ve bu tarz videoları da yine orada da sizler için paylaşıyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.